Merhaba arkadaşlar. Bugün Amerika'da doların yuan karşısında değer kaybetmesine izin verilmesi halinde ne olacağına bakacağız. Galiba en belirgin ortaya çıkacak durum Çin'den ithal edilen malların daha pahalanacağı yönünde. Yani Çin ithalatı daha pahalı olacak. Belirsiz olan durumsa Çin mallarına olan talebin nasıl etkileneceği ya da Amerikan enflasyonu üzerindeki etkisi. Bunun açık olmamasının en önemli nedeni, örneğin bir cep telefonu kabı satın aldığınızda satıcıya 30 dolar ödersiniz ama bu 30 doların tamamı Çinli üreticiye gitmez. Çinli üretici ürettiği cep telefonu kabı için ki bilir belki 60, belki 80, belki de 1 dolar kazanıyordur. Paranın geri kalan kısmı da aslında perakendeci firmaya, tedarikçi ya da Çin'den Amerika'ya olan nakliye işlemine gidiyordur. Bu nedenle Çinli üreticiye giden 60 cent, 80 sent ya da 1 dolara çıktığında cep telefonu kabının fiyatı değişirme emin değiliz. Ya da olaki cep telefonu kabının fiyatı 30 dolardan 31 dolara çıkmış olsun. Bu durumun talebi etkileyip etkileyemeyeceğini bilmiyoruz. Doların değer kaybetmesinin enflasyon üzerindeki etkisi tüm ithal edilen malların fiyatlarının artması olarak değerlendirirsek eğer tüm ithalat daha pahalı olacak, yani potansiyel olarak olacak. Bu, değeri düşen dolara karşı diğer ülkelerin de ne yapacağını etkiler. Fakat tüm ithalat daha da pahalı olabilir. Bazı petrol üreticisi ülkelerin para birimlerini aslında doğruyu söylemek gerekirse petrol dolara endekslenmiş durumda. Dolayısıyla sonuç beklendiği kadar sıkıntılı olmayabilir. Fakat genelde değeri düşen bir dolardan söz ettiğinizde, Amerikalılar açısından her şeyden daha önemlisi pahalanacak olan ithal petrol olacaktır. Ayrıca potansiyel olarak Amerika borçlarını satın alan ya da satın almaya cesaretlendirilen alıcı da azalma olacaktır. Dolayısıyla, borçlanma daha pahalı olabilir. Yani borç, Amerika'da daha pahalı olabilir. Ben, borçlanma daha pahalı olacak derken, faiz oranlarının artmasını kastediyorum. Bu, tabii ki büyük ölçüde Amerika Merkez Bankası'nın ne yapacağına bağlıdır. Merkez Bankası, devreye girerek para basmaya devam edebilir ve böylece borçlanmayı kolaylaştırabilir ama bu göründüğü kadar kolay olmuyor. Şimdi gelelim sonuncu ve belki de en önemli soruya. Amerika üretimine ne olur? Genel kanı Çin'in para birimi değerinin gerçek değerinin altında tutarak daha ucuza üretim yaptığıdır. Bu esasen Amerika'nın üretimini düşürerek üretim bazında bir şeyleri götürür. Bunun bir kısmı Çin'den ya da diğer ülkelerden geri gelecek midir? Daha ucuz Amerikan para birimi, Amerikan ihracatına yardım edecektir. Daha az belirgin olan emek ve iş gücü, yoğun sektörlerde bunun nasıl yaşanacağı? Bu sektörler Asya'dan geri gelecek midir? Çin ilgili videoda söylediğim gibi, bence bunlar Asya'da kalmaya devam edecekler ve eğer Çin'in para birimi güçlenirse, Asya'nın başka bölgelerine belki Güney Asya'ya ya da Latin Amerika'ya gideceklerdir. Buraları daha doğal yerler, çünkü buralarda ucuz iş gücü ve daha düşük yaşam standartları var. Bu ülkelerin tek yapmaları gereken aslında, Çin'in sahip olduğu altyapı ve sistemleriyle rekabet etmek olacaktır. Bu nedenle Çin kendi parasının değerini düşürürse, Amerika'dan çok asıl bunlar hakkında endişelenmesi gerekir. Yine de daha zayıf bir para birimine sahip olmanın Amerikan üretimine de katkısı olacağını söyleyebiliriz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.